Bismillahirrahmanirrahim Bugün sayfa 36'da kaldık. Başlıyoruz inşallah. قال المتعلم رحمه الله Allah rahmet eylesin Ebu Mukatil dedi ki فراك فيه احسن قولا منه في Yani gerçekten çok güzel bir söz söylediniz. Bundan daha güzelini düşünemiyorum. Beni ikna eden bir söz söylediniz. وَاَنْتَ اَحَقُّ بِذَلِكَ Bu konuda kesinlikle haklısınız. lakin اَخْبِرْنِي Fakat şu konu hakkında da bir açıklama yapar mısınız? اَرَائِتَ اِنْقَالَ لِي Yani birisi bana şöyle der ise اِنِّي بَرِيءٌ min دِينِكَ Senin dininden ben beriyim. Yani ben senin dininden eğilim. اَوْ مِمَّا تَعْبُدُ senin taptığından, kulluk yaptığından da uzağım. Yani senin taptığına tapmıyorum der ise bu adam hakkında ne dersiniz? Gâlel Alim radiyallahu anh'u Allah razı olsun İmam-ı Azam Ebu Hanife dedi ki in gâleli şayet adamın birisi bana böyle derse, yani ben senin dininden değilim, senin tapmıyorum der ise lem e'cel aceleci davranmam yani hüküm vermekte aceleci davranmam. Velakinni fakat es'aluhu an 'inda yani bu durumda sorarım. Ettabra'u min dinillah. Oradaki e hel anlamında arkadaşlar. Soru edatı. Yani sen Allah'ın dininden mi berisin? Bak ayrım yapıyor, tamam mı? Benim dinim Allah'ın Allah'ın dini. Yani neyi kastediyorsun? İlk önce onu anlarım diyor. Yani dini koyan, dini sahibi kimdir? Allah'tır. Yani ben de bir dine müntesip olabilirim. Ama o dini nasıl anlıyorsam o şekilde yaşarım. Bu Buraya dikkat çekiyor. Ev veya Ebra'u minallahi Yani sen veya kendini Allah'tan mı beri görüyorsun. Allah'tan mı uzak görüyorsun? Allah'a mı kulluk etmiyorsun? فَاَيُّ الْقَوْلَيْنِ قَالَهُ Yani hangi sözü söylüyorsun? فَاَيَّ الْقَوْلَيْنِ قَالَهُ Hangi sözü söylüyorsun? سَنْ مَيْتُ الْكَافِرَنْ مُشْرِكَنْ Ki seni kafir veya müşrik olarak isimlendirebileyim, nitelendirebileyim. Neyi kastediyorsun? Yani bu senin dininden Değilim derken Allah'ın dinini mi kastediyorsun? Başka bir şey. Kale, feyn kale şöyle der ise La min Allahi Hayır ben Allah'a takmıyorum demiyorum. Ve la abrau min dinillahi Ben Allah'ın dininden de değilim demiyorum. Der ise bu adam Ve lakin min Aksine ben senin dininden değilim. Elbette ki Allah'ın dinindenim ama senin dininden değilim. Der ise li anne dine kufru billah çünkü senin din Allah'ı inkardır. Ve Abraham mimma tabudu ve senin taptığından uzan. Ben ondan değilim. Li anne ke şeytane çünkü sen şeytana tapıyorsun. Der ise pe inni la kafiren. Kesinlikle ben bu adamı kafir olarak nitelendirmem, isimlendirmem. Li ennahu innema bu veya yükeldi bu Aksine bu adam ancak bana yalan söylüyor. Bana karşı. Benim aklımda yalan konuşuyordur. Yani sen benim dinimi nereden biliyorsun? Anlamadın yani bir adama kafir diyebilmek için, müşrik diyebilmek için açık beyanı olması lazım. Ben Allah'a inanmıyorum. Allah'ın dinini kabul etmiyorum. Beyanı olması lazım. Gâlel-Müteallimu Bu soru ve cevabı ilişkin var mı? Kaçırdınız bir şey arkadaşlar. Yok. Gâlel-Müteallimu Allahu. Allah rahmet eylesin Ebu Mukater öğrenci dedi ki: yani bu açıklamanız "Le umri yemin olsun ki huve kavlu ehlil ver Gerçekten vera ehlinin ve hassas davranan kimselerin sözüdür. Vera çok ince bir kavramdır. Harama ve helale çok dikkatli bir şekilde yaklaşan, bu ölçüleri dikkata alan şaşırmayan anlamındadır vera kelimesi tesebbüt sebeteden geliyor zaten bir anlamda ayakları sağlam yere basan ilkelerinden şaşmayan mihverinden oynamayan bunu uzatabiliriz yani bu anlamları oyle <gülüyor> ki fakat şu <şöyle> da basamayman zistede eli <gülüyor> sefatı aş şeytana Vatalebe merdatihi yani ya değil şeytan, yani şeytanın dediğini yapan, onun rızasını gözeten işlerinde onun rızasını gözeten, fa kafirun ve abi şeytani kafir değil midir bu adam? Kafirdir yani, şeytana tapan değil midir? Galal alimu radıyallahu anhu Allah razı olsun Ebu Hanife dedi ki: Arabaya Arkadaşlar şöyle diyeyim. konuşmadığınız zaman mikrofonu kapatırsanız çünkü ortam sesleri geliyor. şey karışıyor. Konuştuğumuz zaman mikrofonu açalım isterseniz. Tamam mı? Ey vallimte, ma aratta اَنَّ الْمُؤْمِنَ اِذَا عَسَ اللّٰهِ تَعَالَى لَيْسَ يَكُنُوا بِمَعْصِيَتِهِ اِلْتَ مُبِّعَنْ لِشْشَيْطَانِ طَالِبًا لِمَرْضَاتِهِ يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ وَاِنْ غَافَقَ عَمَلُهُ لِشْشَيْطَانِ فَاعَةً وَرْضَ Yani e, sen şunu bilmez misin? Yani bu meseleyle e, kastettiğin şey şu mudur? Mümin, Allah'a karşı günah işlediğinde onun bu günahı bir masiyeti değildir. Ne değildir? tilke. Bu değildir. Yani yani şeytanın. Yani bir mümin günah işlediğinde bunu şeytana itaatkar olmak için yapmaz diyor. تَالِبَنْ لِمَرْدَاتِ Onun da rıza, onu hoşnut etmek için de yapmaz. يَتَعَمْمَدْ ذَلِكَ Bunu bilinçli olarak yapmaz. Bir mümin günah işlerken bilinçli bu. Yani bir şey anlaşılıyor değil mi? Yani insanın şeytana kulluk edebilmesinin, yapmasının temel şey nedir? O işi bilinçli olarak yapmasıdır. Ben şeytana kulluk ediyorum. Ben şeytanın dinindenim. Demesi için onu bilinçli olarak yapılması Demek. Ama insanlar eksiklikle, noksanlıkla malûr, değil mi? Hata yapabiliyorlar. Yani her hata yapan, ya ben şeytana kul olmak istiyorum, kul olmak için yapıyorum dem, ona işareti. Velev ki o yaptığı iş, şeytanın rızasına uygun olsun, ona itaatmiş gibi görünmüş olsun, onu razı ediyormuş gibi görünmüş olsun, fark etmez. Bir mümin. Günah işlerken ben şeytana kulluk edeceğim diye işlemez. Ya sen bunu bilmiyor musun diyor. Yani. yani bunu bir görmen lazım diye ifade ediyor. Evet. Yani buradan şunu da görüyoruz. Niyet okuma yapmayacaksın diyor. İnsanların niyetlerini okumayacaksın. Benim en sevmediğim ıı, özelliklerden bir tanesidir. Niyet okuma. Yani tamamen insanlar arasında fesat çıkarmaktır. Yani sen bir şey yapıyorsun, adam geliyor, yani sen şu, şunu kastediyorsun, böyle yapıyorsun, seni alçak bilmem ne dediği zaman orada ortaya çıkacak olan nedir? Kavgadır. Evet, güzel bir de sıkıyor burada. Evet, bu soruya ve cevabının ilişkin var mı? Sormak istediğiniz. قال المتعلم رحمه الله Allah rahmet eylesin Ebu Mukadim dedi ki أخبرني عن العبادتي bana kulluktan haber ver bana kulluğu açıkla. Bakteş'un nedir? Açıklaması nedir? Şimdi arkadaşlar eee Başka dillerden kelimeler alırlar ve bunu kullanırlar. Bunu tekrar burada ifade edeyim. Ee, i̇badet kelimesi Türkçe'ye geçerken anlam daralmasına uğramıştır. Tamam mı? Yani biz ibadet derken aslında ne kastediyoruz? Ritüelleri kastediyoruz. Yani böyle modern bilimin kavramlarıyla konuşacak olursak ritüeller yani namazı Değil mi? Abdest, oruç tutmayı, harç yapmayı, yani ibadet deyince bunları anlıyoruz. Tabi yani e, hocalar şeyi anlatırken, vaz verirken ya işte e, bir iyilik yapmak, yalan söylemek, şu da ibadettir falan diye ekleme yapıyorlar ama bu ibadet kelimesinin Türkçede uğramış olduğu anlam daralmasını ortadan Biz bu Arapça'daki ibadet kavramının e, muhtevasını, içeriğini ifade etmek için kullandığımız başka bir kavram var. Kulluk. Kulluk dediğimiz zaman bunun içerisine hepsi giriyor. Dolayısıyla bu Arapça'daki ibadet kavramının karşılığı bence Türkçe'de kulluktur. Geri de ibadet diyebilirsiniz ama eksik kalır anlam. Benim kanaatim odur. Yani bu şunun gibi. Mesela mantık okumaya başladığınız zaman Aristo'dan ne derler? El insanu hayvanun natikum. Şimdi adam e, dilerim mantığına çok, mantığına çok dikkat etmiyorsa ne diyor? İnsan konuşan bir hayvandır diyor. Değil mi? Hayvan kelimesi de Türkçe'ye geçerken bir anlam daralmasına uğramıştır. Yani Arapçadaki hayvan kullanımıyla Türkçe'deki hayvan kullanımı aynı değil. Arapçada hayvan deyince canlı kastedilir. Bütün canlılar girer içerisine. Ama Türkçe'de özellikle de dört ayaklı yani insan dışındaki sürenen, uçan, kaçan diğer yaratıklara yaratıkları ifade eden anlamda kullanılmış. Onun için bu tercüme bir sanattır arkadaşlar. Bu uzun süre bununla uğraşmakla kazanılır. Herkesin eee tecrübesinde bir şahsına münhasırdır. Bu yola girmek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Bu ekstra bilgiden sonra cevaba geçelim. Kader alimu radiyallahu anhu. Allah razı olsun. İmam Azam Ebu Hanife dedi ki: "İsmul ibadeti." İbadet kelimesi, ibadet ismi ismun jamiun. Böyle kapsayıcı bir isim. Geçtemiyor fihi, bunun altında toplanır. Taatu itaat, yani doğruyu yapmak. Ve ralbetu, Türkçe de kullanıyoruz bu kelimeyi. Bir şeye e, ne diyelim? E, yönelmek, değil mi? Ve ikraru bir rububiyeti. Rabli'yi ikrar etmek, kabul etmek bunun altına birçok şey girerdir. Çok geniş bir isimdir, geniş bir kelimedir ibadet. Ve derken yani bunun açıklaması şudur İllehu kişi İza e, Eta'allaha al abdu fil imani Kişi Allah'a itaat ettiği zaman imanlı olarak Dekhala ''Aleyhi'l-reca'u <gülüyor> ve khavfu minallâhi teâlâ'' Yani o o kişiden ne söz konusu olur? ''Allah'ı ben bir inanım ya iman edeceğini'' ya yanlış yaptığında da korkma ''Ya Rabbi yanlış yaptığım zaman ben azabından korkarım'' derken ''fe izâ dekhela aleyhi hâdîl-khısal-selâthû'' şayet kişide bu üç özellik söz konusuysa. Yani hala üstüne girdi falan motomot tercüme etmiyoruz akıllı şartıklar derseniz. Yani bir şeyin bir şeyin içine girmesi. Yani bunu hem mecazi olarak ifade edebilir, ederiz hem de fiziki anlamda da ifade edilir. Çok geniş bir anlam çerçevesi vardır. Bu Türkçede en güzelden nasıl karşılarız? Bir adamda bulunuyorsa bu özellikle bir adamda bulunuyorsa değil mi? Bu daha doğru. Fakat abedahu o Allah'a kulluk ediyor demektir. Ve la ve la yekunu mu'minen bi gayrini reca'in ve la Yani umut ve korku olmaksızın kişi mü'min olamaz. Tamam mı? Yani yani e, yani biz Allah üzerinden gidelim. Allah kul olmanın ölçüsü budur. Allah'ı Rab olarak tanıyorsan ondan umut edeceksin ve korkacaksın. Yani umut etmene, ya Rabbi ben seni önemsiyorum, seni Rabbim olarak tanıdım. Senin rızanı gözeterek amel işliyorum. Ve buna karşın bana iyi muamele edeceğini umuyorum. Senin yanına onlardan kaçınıyorum şayet onları işlersem azabından korkarım. Yani bu iki hal olması gerekir. Ve كِنَّهُ رُبَّ مُؤْمِنُونَ يَكُونُ خَوْفُهُ مِنَ اللّٰهِ اَشَدَّ Yani belki ki diyor, tam bir müminin Allah'tan korkusu daha ağır basar. وَاَخَرُ يَكُونُ خَوْفُهُ اَقَلَّ Yani bir başkasınınki de daha hafif basar. Adamın biri vardır, Allah'tan çok korkuyordur. Biri vardır, az korkuyordur. Yani bu biraz neye dayanan bir şeydir? İmanın kuvvetli olup olmamasına dayalı bir durumdur. Sıkıldınız mı arkadaşlar? Uykunuz var gibi duruyorsunuz ya. <gülüyor> Ve kedelikim. Aynı şekilde men taahhaddin yani bir kimse birisine itaat ediyorsa birisinin sözünü dinliyorsa cen selab onun ondan bir karşılık bekliyoruz. Ev maqafete maqafete ikab ol böyle de okuyabiliriz maqafete ittibi böyle de okuyabiliriz zafet şeklinde veya onun e, cezalandırmasından korkuyordur. Min dunillahi fakat abedah. Yani Düşünün yani e, burada sadece arkadaşlar Allah'a kulluk meselesini değerlendirmiyor. Bizatihi değerlendiriyor. E, şimdi bu kulluğun doğru tezahürleri var. Yanlış tezahür. Doğru tezahürü nedir? ilahlığın hakikatini ifade eden varlık hangisidir? Allah'tan. Bununla kulluk olursak doğru bir tezahür. Ama bu hakikate aykırı tezahürler de var mı? Var. Yani ilah olmayanları da ilah muamelesi yapan insanlar var mı? Var. Baştan beri var. O da bir nevi kulluktur. Ama yanlış bir kulluk. Değil mi? Kim? Kimden korusak onun adresi doğru olabilir, yanlış olabilir. Onun Rabbi ödür. Yani e, tabii gerçek değildir. Yani. Gerçek olmadığı için insanlar her zaman hayal kırıklığına uğrar. Yani kim birisine e, kulluk ediyorsa mutlaka ondan bir beklentisi vardır ve bir korkusu vardır. Bu neyiz var? وَلَوْ كَانَ الْعَمَلُ بِالْتَّعَةِ وَحْدَهَا فِي ibadeten eğer her şeyde yalnızca amel, taat olarak kulluk olsaydı ekkene kullu men ata, gayre allah Teala bu ne anlama gelirdi? Allah dışında başkalarına kulluk edenler fakat abedahu, ona kulluk etmiş olurlardı. Bu amel, taat anlamında almak yeterli değildir. Bak yukarıda ne dedi? İbadet çok geniş bir kavramdır. Şemsiye bir kavram. Üç tane özelliksel Saat yönelme ve Rabbi ikrar. ikrar tamam. Yani bunların bütününe ne diyoruz? İbadet Ha diyor. Bunlardan bir tanesi var, diğerleri yok, ona kulluk dememiz mümkün değil diye ifade ediyor. Evet, bu soruya ve cevabına ilişkin kaçırdığınız soracağınız bir şey var mı? Evet, devam ediyorum. Kalel mutaallimu rahimehullah. Allah rahmet eylesin. Ebu Mukatil dedi ki: "Ma ahsanu ma qultah." Ne kadar konuştu. Ne kadar güzel söyledi. "Walakin akhberni, fakat şu konuda da bir açıklama yapar mısınız?" ra'eytem men khafe Ne düşünüyorsunuz yani şu konuda? Şimdi bir şeyden korkan evraca menfaati şeyin veya bir menfaat beklentisi olan bir kimse. Hel yedhulu alayhi'l kufru? Yani bir şeyden korkan ve bir beklentisi olan bir kişi. Bunun için küfür kafir olma söz konusudur bu konuyu açıklar mısın? Kale'l-alimu radiyallahu Allah'a Allah razı olsun i̇mam Azam dedi ki el-khavfu ve-reca'u ala menzileteyn khavf ve-reca'nın iki türü vardır veya iki konumu vardır. vahid-il bu ilk tür veya konu Men kana yercu ahadan ev ya Yani eğer bir kimse birisinden beklenti içerisinde ve korkuyor. Ya ennehu yemliku lehu min dunillahi darran ev nefan ve bu Allah dışında böyle hem beklenti de korktuğu bir kimse varsa ve Allah'tan başka bir kimse olarak bu kişinin zarar ve fayda vereceğini düşünüyorsa bu açık ve net bir şekilde kafir. Yani buradan şunu bunu şöyle bir başka bir şekilde de ifade edebiliriz. Her kim Allah'tan başkasına ilah muamelesi yapıp onun fayda ve zarar verebileceğini düşünüyorsa, inanıyorsa o adam kafirdir. El-Menziletul-Ukhran ikinci türü de şudur. Men kene yercu ahadan ev yekâfıkû. Yani birisi bir birisinden korkuyor. Bir beklenti içerisinde lirce ihl hayri minallahi teala ev mahafet el belai yani o adamdan korkuyor bir beklenti içerisinde ama yine umudu Allah'tan veya o adamdan bir beladan kurtulmak için ona ondan bir beklenti içerisinde veya ondan korkuyor asa umulur ki Allahu en yünezzile bihi aleyye yede yede ahirin veya min sebebi şeyin yani umulur ki Allah ona birisinin birisi vasıtasıyla verir bu iyilik veya şey kötülüğü veya başka bir nedenle fe ne hala, tamam bu adam la yakulu kafir yani bu adam kafir olmaz. Yani e, yani kendisi şöyle öz, örnekleyelim, kendisinden daha güçlü bir adam var. Kendisinden daha güçlü bir adam var. E, Tabi o adama karşı e, dikkatli davranıyor, Tekiniyor. işi düştükten içerisinde korkuyor da. Ama onu bir tanrı gibi görmüyor. Yani gene iyiliği Allah'tan umuyor. Anlatabildi, yani Allah'ın ondan kendisini kormasını istiyor. Bu adam diyor, yani bu bu tür bir beklenti içerisinde olmak veya korku içerisinde olmak e, insan kafir etmez mi? Valide <gülüyor> mesela baba diyor. Yerju waledhu an yinfahu ve yerju rjul ve yerju rjul daabatehu an tahmilen dehu. Yani düşünün bir baba ihdi almış. Elden ayaktan kesilir. Yani çocuğunun ona faydalı olmasını umar. Veya işte bir adam bineği vardır. Neyi bekler bineğinden? Kendisini taşımasını bekler. Yani olay anlaşılıyor değil mi arkadaşlar? Yani beklenti var, beklenti var. Çekinmek, korkmak var, korkmak var. Bu nedir? Değişken bir yapıya saib. Ve yarju en ihsin ileyhi. Çünkü hukuken yan yana yaşıyorsun. Komşusunun iyi olmasını bekler. Ve yarju sultanu ve yarju sultane en yedfa Yani devletin kendisini korumasını ister. Sana hücum alelik ke küfr. Yani bu böyle bir insan için küfür söz konusu değildir. Bunlar insani bir şeydir. Yani bu beklentiyle, korku içerisinde olmak ile bir ilahtan, yani Allah'tan korku ve beklendi içerisinde olmak aynı şey değildir. Bunları ayırmak gerekiyor. Diyor. Yani sonuçta hepimiz bir toplumun içerisinde yaşıyoruz. Değil mi? Hepimiz bir devletin bayrağı altında yaşıyoruz. Devletten bir beklentimiz var. Herkes devletten bu beklenti sonucu eğitim beklentiniz var okullara gelmiş, değil mi? E, devletin e, cezaları var, değil mi? Toplumu huzurunu bozanları yönelik. onlardan çekiniyorsunuz. E siz şimdi bu adama ya bu, bu Allah'tan başkalarını da Allah olarak görüyor falan diyebilir misiniz? Ama böyle manyaklar var, değil mi? Müslüman. Bazı Müslümanlar arasında. İşte sen işte kafir devlete şöyle yapıyorsun, itaat ediyorsun bilmem ne falan. Bunda o bir değil yani. Bunu bir kere şey yapmak lazım, ayırt etmek lazım. Neyse. Güzel bir ayrım var burada. يَنَّهُ اِنَّمَا يَجَاؤُهُ Minallah <اللّٰهِم> Kaldı ki diyor. Yani bu adamın yani yukarıda saydığı örnek var ya ikinci tür. Bunun umduğu makam allah Teala'dır. Ama yani Allah'ın rızıklandırması nasıl olabilir? Allah o kuluna rızkını çocuğu aracılığıyla ulaştırır. Tamam mı? Yani o rızkı işte işte para kazanıyor, eve aşk getiriyor, babası da ondan yiyor. Yani o rızkı getirenden ola getirene ilişkin beklentiyle o rızkı veren Allah'a karşı beklenti aynı beklenti değil. Bak bu şeyler. Kav min ve işte komşusunun ilgilenmesi yani Allah ne yapıyor? Allah'tan oluyor yani. Allah Rabbi diyor ya Rabbi bize iyi komşular nasıl? Demek ne demek? Komşusundan komşuna kulluk etmesin mi? Değil. وَيَشْرَبُ الْنَوَاءَ İlacı içiyor mesela. اَسَى en اَنْ يَنْفَعْبُوا بِهِ Yani Allah bu ilaç vasıtasıyla bize şifa versin anlamında. E sonuçta Allah eşyayı yaratmış, onun kurallarını belirlemiş değil mi? Yani allah Teala'nın belirlediği kurallar içerisinde hak etme ifadesidir. Anla çıkıyor böyle hala yekuli kafir. <gülüyor> Dolayısıyla bu adam kafir olmaz. Fakat yahafu'ş şerra. Kötülükten korkabilir. Ve <gülüyor> yefrru ve bundan da kaçabilir. Mahafete en yebteliyehu Allahu bihi. Yani Allah onunla imtihan eder korkusuyla bir kötülükten insan korkabilir, kaçabilir. İşte Zuaydi ya, Allahyar Rabbi bizi şununla imtihan etme, bununla imtihan etme, Yani evlat acısıyla imtihan etme mesela. Bunlar zor şeyler, değil mi? Bak dua'yı kime ediyor? Bak dua'yı kime ediyorsanız, kulluğunuz onadır. Bunu unutmayın. Dua'yı kime ediyorsanız vel kıyasu fidelike, bak bu konudaki bir kıyastan bir kıyas yapacak Musa aleyhisselam dedi istafa Allahu teala bir risaletih ve hasse bi kelameh iyyahu haythu lem ee, Hazek Musa Allahu Teala'nın peygamber seçti ve e, direkt aracısız konuşmayı kendisine tahsis etti Hazreti Musa. hayır, lem yecal beynehu ve Musa rasulen. Ne önce söyle Arada Cebrail olmaksızın direkt. Kale ne diyor Hazreti Musa? en Ne demek? Beni öldürmelerinden korkuyorum demek, Yani bu hatırlayın bir Yahudi bir Mısırlıyla tartışıyor. Tabi bir olaya vakıf olmadan Hazreti Musa Mısırlıya bir vuruyor, adam ölüyor. Sonra da kaçıyor, hatırlarsanız. Onlar beni arıyorlar beni arıyorlar, beni öldürecekler korkusu var. Korkuyorum diyor yani. Ve Seyyiduna Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem haythu sar ila al Hazreti peygamberi düşündü. Ne yaptı? Mağaraya sığındı. Mağaraya kaçmıştı. Biz diyor işte Hz. Musa haşa, kafir oldu, Hz. Muhammed kafir oldu. Yani mağaraya sığınıyor da, mağaraya sığınıyor mağarayı tanrı olarak tanıyor anlamında. Tanrı olarak tanıdıklar allah Teala. Allah-u Teala'nın koyduğu ölçüler içerisinde hareket ediyorlar. Yani şimdi sormak lazım yani Allah Teala'ya sığınmak nasıl olacak? Yani böyle somut olarak gösterebiliyor musunuz Allah Teala? Nasıl olacak? Yani bunu açıklaması lazım diye de ifade ediyor. Madem sen bunu öyle anlarsın. isen aksini ortaya koy bakalım. Allah'a sığınmak Allah Allah'tan beklenti içerisinde olmak. Mahsa korkmak. Bu nasıl oluyor? Bir göster bakayım. Gösterebilir mi kimse? Gösteremez yani. Yani bu kelimeyi doğru anlamak gerekiyor. Reca ve haf kelimelerini doğru anlamak gerekiyor. Yani her reca ve her haf tamam mı? İbadet kulluk anlamındaki reca ve haf değildir. O kedelike eydan yine Başka bir örnek verecek olursak, ya kafur mines mesela adam, yırtıcı hayvanlardan korkuyor. Bir kurtla, bir aslanla, bir ayıyla karşı karşıya gelmek ister misiniz? evül hayeti veya yılan, çok zehirli biri şey var, değil mi? Evvel akrebi, akrep. Hem yani akrepler de böyle küçükleri diyeyim. o büyüklerinden çok fazla korkmamak lazım o, o, o, ev, hadmi yani bir evin yakılmasından korkar insan, o, seylin bir sel gelmesinden ve ada e, taa min yedilir bir şeyin zarar vermesinden insan korkar. O, şarabın içilmesi, içtiği bir şeyin zarar vermesinden korkar. Fala yetkül alil kufru bu kişi için, yani bu korkuları yaşayan kişi için. Küfür söz konusu değildir. Ve <gülüyor> leşşekku Şüphe de söz konusu değildir. Ve lakin nedir söz konusu olan? İnnemayetful <gülüyor> cublu Korku. Korku insani bir şeydir. Cesaretin ön şartı korkudur. Değil mi? Evet. Arkadaşlar bu soru ve cevabına ilişkin soracağınız bir şey var mı? Evet reis, ahsen. Kaç dakika daha okuyabiliriz? Hocam, 10 ee, dakika daha okuyabiliriz isterseniz. Tamam. Şurada okuyalım soruyu cevabı Vaktimiz kalırsa diğer soruya geçeyim diyeceğim ama bu da olabilir yani. Sayfa 49'un başına kadar gelebiliriz. Duruma göre. Evet. قال المتعلم ربنا الله الله تعالى اسمه ابي مكاديل dedi ki laqad qult ma narifu gerçekten ma'ruf olan bilinen bir şeyi söylediniz ve lakin akhbirni ani'l mu'min biraz da bize mümini açıklar mısınız mümin ma yani onun durumu nedir konumu nedir yahahu hadal mahluqa mala yahabullah ee, yani burayı nasıl ifade edelim yahab korkmak demek ee, yani şöyle ifade edebiliriz yani Allah'tan korkmadığı kadar bir mahlukundan korkan mümin ne nedir ne, ne dersiniz Allah'tan korkmadığı kadar şimdi Allah'tan korkuyoruz diyoruz ama değil mi insanlar bu korkuyu net bir şekilde görebiliyor musunuz? Ama adam böyle bir ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında ne bileyim bir vahşi hayvan saldırdığında içinde bulunduğu durumdan anlayabiliyorsunuz. Benzibeti atıyor değil mi? Şıpır şıpır terliyor. Ama Allah'tan korkuyorum dediği zaman yani böyle bir şey görmüyorsunuz. Muhtemelen bunu kastediyor. Bu sorudan anladığım şey o. قَالَ الْعَالِقُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Allah razı olsun İmam-ı Azam dedi ki "Neyse şey un يَبَ اِلَا الْمُؤْمِنِ مِنَ اللّٰهِ diyor ki bir mü'mini Allah'tan başka hiçbir şey ne yapar? Korkutamaz. Yani buradaki korku şu anlamda canavar korkusu anlamında değil. Eee yani insan sevdiğinden korkar, sevdiğinden umar. Yani böyle bir şey düşünelim. Ee, yani e, kelimeleri tam olarak seçmeye çalışıyorum burada. Yani kulluk anlamında diyelim veya normal şeyde de söyleyebiliriz. Bir mümin en çok Allah'tan korkar. Böyle ifade edelim. Bir mümin en çok Allah'tan korkar. Diğer korkuları seni aldatmasın diyor. Bir mümin en çok Allah'tan korkar. Ve zâlik açıklaması şudur. Yendilu bil maradish yendil yenzilu bil maradish manadush fi veya yün de diyebiliriz. Ee, yani onun kişinin vücudunda çok şiddetli bir hastalık olabilir. Veya Allah ona çok şiddetli bir hastalık vermiş olabilir. Veya zuhur etmiş anlamında tamam mı? derken onu kastediyorum. Yani vücudunda çok şiddetli bir hastalık meydana gelmiştir. Çok hastadır. Ev ten bihil musibete kalbi ve bedeni min Allahu Teala Allah'tan çok acı ve ızdıraplı bir musibet ona gelmiş olabilir. Fe yaqulu fi sirrin ve alaniyeti bir benim gerek gizli olsun gerek açıkta olsun şöyle demez. Beyse ma sana ya bu." Yani ya Rabbi ne kadar kötü şey yaptın demez. Yani şöyle özetleyelim. Bir mümin yaşanabilecek en kötü acıyı, sıkıntıyı yaşarsa da şöyle demez. Yani ya Rabbi yani ne kadar kötü bir şey yaptın ya, ya Rabbi demez yani. Bir mümin. Kesinlikle. Vela yehdusu nefsuhu veya şöyle diyelim ve la ihdissu nefsuhu bi ve la konuşmaz ve la yezdadu lehu illa zikran bu acılar ve musibetler müminin neyini artırır zikrini artır tamam mı Allah karşı haşyetini Allah'a karşı bağlılığını artır Allah'a daha da yakınlaştırır ve lev nezele 10 20 Binlerce sıkıntı gelse de tamam mı? Müminin imanı kuvvetlenir. Min ba'di mulukit dünya veselah diyor bak. Dünyadaki sultanları düşünün, hükümdarları düşünün. ve celi Yani bu adam uygulamasından yaptığı zulümden bir kalbi var lisani de ehli thikatihi. Ee, yani güvenilir kimseler nezdinde i̇şte, kalben ve tane hissedilen. Yani adam şöyle de diyebiliriz, yani bu hükümdarlar zulme diyorlar hem inanarak hem dilleriyle. Haytullah yasma o delikel meliku kalamu. Ben şöyle diyorum Şimdi hükümdarlar bir takım uygulamalarıyla insanlara zulmedebilirler. Tam güvenilir kimselere. Ama e, bu güvenilir kimseler kalpleriyle ve dilleriyle hoşnut olmazlar. Ne kadar kötü yaptın. Zalim adam derler, değil mi? Ki yani bir kral da, bir hükümdar da onun sözünü duymayabilir. Adam karşısındadır. içinden söyler. Veya o yerde söyler. Kalbinden bir kin besler. Cülmünden dolayı. Ama bir iş Duymaz mı? Fel mu'minu yuraqibullahu te'ala fissirli vel alaniyeti ve fil harri vel veridi Ama bir mü'min bilir ki allah Teala gerek gizli, gerek aşikar, gerek soğuk, gerek sıcak, her türlü ortamda müminle beraberdir. Mümini gözetler. Mülüküldü <gülüyor> dünya la yuraqibu nefis silvela alaniyet. Ama insanlar, hükümdarlar gizli açığını bilemezler. Tam ne kadar imkanları varsa kullansalar da, teknolojileri da, olsa da kullansalar da tamam yüzde yüz insanları bilemezler, insanların içlerini, durumlarını bilemezler, böyle bir şeyler yok. وَلَا فِي var rida. yani hoşnutsuz olması, razı olması, e şimdi yani devlet adamı gelmiş, onun karşısında belki ya işte biz çok memnunuz, şeyiz falan dese de, Adamın sözünden anlaşılmaz ki değil mi? Belki de hiç sevmiyor. Okuyabilir mi kalbini? Görebilir mi? Oraya işaret ediyor. Ve lannehu rubbema asab asabathu'l cenabatu fi leylatin Mesela bir mümin çok soğuk bir gecede Cenabet olduğunda ve vakum ala kurhin minhu. Yani gerçekten zordur. Hava soğuk. Bu adam, yani kalkması Haythullah ya ne muahedun manazile bihi? Gayrullah. Bu adam başına ne geldiğini Allah'tan başkası bilebilir mi? Bilememiz. Ama bu adam kalkar ve yaz tesilu makhafeten minallah. Allah korkusunda kalkar ne yapar? Bu surat desin. Buna da şunu demek istiyor. Yani bir insanın bütün yönleriyle harekete geçirebilecek tek güç Allah'tır. Onun dışında başka hiç kimse değil. Başka şununla hareket edeyim falanca bilir, filanca bilir. Böyle bir güce sahip başka kimse var mı? Yani insanları buna şey yapabilir misiniz? Değil. Bunu ifade edin. Ev Yasume fil harlşşedidi düşünün yani uzun yaz geceleri yaz günlerinde oruç tutar. Ne için? Allah razı için. Vakit acabaul cehdüş şedidu mineral atashi belki açlıktan kırılıyor. Veleyse bir Hadırdi ahadın yanında da onu gözetleyen hiçbir kimse yok. Sıla kıbullamu taala Allah teala fakat onu görüyor. Bilincinde de ve tebassero ve tesabburu adam bu bilinçle ne yapar çektiği bu sıkıya katlanır sabreder böyle yeczu limakhafati yani Allah Teala'nın yani şöyle diyeyim korkusundan dolayı da kederlenmez Yaşadığı sıkıntıdan dolayı da kederlenmez. Ve inneme recülü, <gülüyor> ve recülü inneme yehâbul menike. Bir kimse sultandan, kraldan korkar. Ancak ne zaman korkar? bir <gülüyor> bihadrati. Karsın'da olduğu zaman. Yani bir sultanın, bir melikin bir kralın kardeşinin olduğu zaman gizler, owari ondan. Onun huzurunda olmadığı zaman. Ondan uzakta olduğunda ve ondan gizlendiğinde lam yahadhu korkmaz. Değil mi? Çünkü uzaktadır. Hem buradan da arafna. Anlıyoruz ki inne leysa şeyun bi ehyeb ila'l mu'mini min Allah Teala. Yani Mümin ancak ve ancak en çok Allah'tan korkar. Bunun ötesine geçecek bir şey yoktur. Çünkü Allah bütünüyle onu kuşatmıştır. Kaçacak bir yok. Ama diğerlerinden böyle korkmaz. Tamam yani karşılaştığında belki korkar ama uzak olduğunda kendisini emin hisseder. Dolayısıyla o korkuyla hareket etmez. Ya buradan da anlıyoruz ki bir müminin en çok Korktuğu varlık Allah'tır.